Üçer Otogaz'dan herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz e, bizim en çok sevdiğimiz montajlardan bir tanesi. Motosiklet montajı. E, müşterimiz Ahmet Bey Eskişehir'den videolarımızı izleyip gelmiş. Bizi tercih etmiş. Orada birkaç firmayla görüşmüş. Ee, zor olacağını Hatta olmayacağını söylemişler ee, bize te telefonla görüştük ee, cep telefonu numaramı bulmuş sağ olsun ee, Ben de dedim ki getirin dönüşümünü yapalım bizim otosiklet dönüşümlerini seviyoruz çok zor olmasına rağmen seviyoruz Biz aslında argeyi seviyoruz öyle diyelim iki gün oldu ee, bu ikinci gün akşamı doğru mu doğru yanlış mu? hatırlamıyorum Evet Süre çok uzun sürünce ben de artık unutuyorum. İki gündür Ahmet Bey burada e, motosikletine LPG montajını yaptık, dönüşümünü yaptık. Ahmet Bey bu kadar uzun süreceğini o da tahmin etmiyordu ama her zaman bahsediyorum. Motosiklet montajı bir araç montajından, bir otomobil montajından çok daha zor. Çünkü motosiklette e, yer sorunu var. Parçaları sığdırmak bizim için en zor olan kısım. O yüzden iki gün sürüyor. Motosikletine LPG düşünen müşterilerimiz için söylüyorum ben. Motosiklette montaj minimum 2 gün. Ahmet Bey de 2 gün burada misafir ettik. Yedik içtik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbetimiz. Nasıl? Montajı beğendin mi Ahmet abi? Çok beğendim. Eninize sağlık. Bildiğiniz gibi ülkemiz koşullarında en yüksek yakıtı kullanan ülkelerden birisiniz. Biris. O yüzden böyle bir çözüm yolu bulmaya çalıştık. Bulduğumuzu da tahmin ediyorum. Ve bu konuda bana yardımcı olan öncelikle Emrah Ustam ve Üçel Otogaz'ın değerli üyelerinin hepsine teker teker teşekkürlerimi borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürler. Bundan sonra Ahmet Bey %40 tasarrufla motosikletini kullanacak çok uzun kilometreler yapacak. Artık benzin istasyonlarında cüzdanından daha az para çıkacak. Tabii motosiklet Türkiye'de dönüşüm konusunda hep bir muammadır. Kimileri zaten hacim çok düşük, işte bu motosiklete DPG bağlanılır mı diye düşünüyor ama şöyle söyleyeyim, 250 cc'lik bir motosikletin tüketimi neredeyse 1200 cc'lik bir aracın tüketimine eş değer. Motosikletler çok az tüketen araçlar değil. Özellikle uzun kilometre yapıyorsanız, çok kilometre yapıyorsanız motosiklette Yakıt biraz sizi üzebiliyor. O yüzden de LPG tercih edilebiliyor. Tabii burada yapacağınız kilometre başlayacak kriter. Başka bir motosiklet montajında görüşmek üzere. Herkese sevgiler saygılar.